Bugün 17 Temmuz 2021 Cumartesi satürn günündeyiz terazi burcunda ilerleyen ay güne sosyal ve barışçıl enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay ile aslan burcundaki Mars ve Venüs arasındaki olumlu açı motivasyon ve sosyal becerilerimizi yükselterek bize destek olabilir daha girişken ve dışa dönük hissedebilir spontane adımlar atmak isteyebiliriz güzellik estetik kişisel bakım giyim kuşam alışverişlerimiz keyifli ve verimli ilerleyebilir kişisel zevkler, rahat ve konfora yönelik beklentilerimizde günlük planlarımızı şekillendirebilir. Öğle saatlerinde terazi burcundaki ay, yengeç burcundaki güneş ve oğlak burcundaki plütonla dik açı yapacak ve ilk dördün fazına ulaşacak. Ay 14.03'te boşluğa girecek. Yengeç burcundaki güneşle oğlak burcundaki plüto arasındaki karşıt açıysa gün boyu baskı ve güç mücadeleleri ortaya çıkarabilir. Gereksiz çatışmalara girmemek, aşırı duygusal tepkilerden uzak durmak daha güvenli olacaktır. Öğrenen sonra duygu ve düşüncelerimiz arasında bazı çatışmalar yaşarken önemli farkındalıklar ve dönüşümler de meydana gelebilir. Kontrolümüz dışında gelişen olaylara tepkisel davranmak zararlı olacağından kabullenmek ve akışta kalmak yarar sağlayabilir. Daha soğukkanlı ve mantıklı davranmaya çalışalım. Ay saat 21.38'de Akrep Burcu'na geçecek. Gece saatlerinde Balık Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen görünüm yapacak olan Ay, sezgilerimizi ve ruhsal gücümüzü yükseltirken, iyimser ve güvenli hissedebiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun